o tamdır. Şimdi fırlatabilirsin. Oğlum çok hızlı oldu. Biz 2023'e gidiyorduk ya. <gülüyor> <gülüyor> Biraz zaman Ya Bu arada bu. şununla ilgili bugün e, Clubhouse'la konuşmalar vardı Yusuf. Yani orada yetkili insanlar da konuştu. Bu Türkiye Uzay Ajansı nasıl oynatlediniz demişler bu arada. E, bu ajansın direkt misyonu göndermek değil. Aracı kurum gibi düşünün. Yani çok büyük bütçeleri olmasının bir anlamı yok. Yani roketi yapıp onlar tam olarak göndermeyecek diyebilirsiniz. Hani Savunma Sanayi başkanlığı düşünün bütün firmaları topluyor ya bu da uzayla alakalı firmaları toplayacak iş birlikleri yapacak falan ve Türk lirasını dolara çevirmişler hani 5.6 yapıyor galiba, 2.1 milyar diye biz biliyorduk Türk lirası ya yani zaten şey diyor uzay ajansı başkanı diyor ki para bulunur parada sorun yok ama insan kaynaklarında sorun var asıl olay bu oturup yetkililerin abi biz bu beyinleri nasıl yurt dışına kaçırdık Bunları geri ülkeye getirmek için hangi şartları sağlamalıyız, para da değil olay sadece, oturup bunu düşünmeleri lazım. Ben bugün herkesin içinde çatır çatır bunu söyledim Clubhouse'da, çekinmedim yani, bir sürü insan vardı şeyden. Sonuçta hep şey diyorlar, gençlere mutlan gençlere bir sende. abi şimdi 15-16 yaşındaki çocuk 2023'te biz uzay roketi nasıl hazırlayacak? ama elimizde olan ve senin savunma sanayinden, diğer yalanlardan kaçırdığı mühendis çekersen bunlar şey yapabilir, oyuna nasıl ekleriniz Türkiye Uzay diyor. Sorayı sadece logo olarak ekledi, arkadaş. O aynen, aynen. Detayına belki, Nerede ekledin ha? Şey işte, e, Kerbal Space programın ana dosyaların içinde gamede data klasörü var. Onun içinde de Squad var. Onun içinde de Flex klasörü var. Onun içine atıyorsunuz direkt istediğiniz herhangi bir görse de bayrak olarak. Ben de bu arada bütçe olayına değineyim abi, sen de değineyim. Ya yani 38 milyon deniyor abi, bütçe ilk açıklandı böyle 28 milyon olarak. İşte ilk biz böyle bir yıl kendi aramızda konuştuk bunu hani bir sonraki yıl açıklanan bütçe bizim tuaya bakış açımızı değiştirecekti. Direkt yani bütçeye göre biz tuaya bakacaktık. Böyle konuşmuştuk kendi açımızda. İşte 2019 Aralık ayı abi e, ülkedeki bütün her şeyin bütçesi belirlendi. Tuan 2 de belirlendi. %150 zam yapıldı dedi. işte tuaya. Bütçe belirlendi de işte 38 milyon gibi bir civara çıktı bu bütçe. Yani biz yine kendi aramızda az gördük. E, ama Sartrecı senin dediğinle aynı sayıda. Hani dedi ki yani para bulunur. Yani mesele insan gücü dedi. Hatta geçenlerde yine bu konuya değindi. İşte dediğine göre işte şu tane bütçesi 38 milyon dolar ama yanlış e, yanlaş kuruluşların da etkisi var işte bu Last hepimiz gördük. 10 kadar bir firma var. Bu kuruluşların da desteğiyle 50 aman, milyon olarak satılıyor. Kuruluş Yan kuruluşlar. Yan Yok. Yan kuruluş Yanlış anlar yani. Ha tamam. Yok yok. Direkt Serdar böyle demişti. Onun için e, bu kuruluşların desteğiyle 50 milyon liraya kadar çıkartıyoruz demişti. E, bu büyük projelere gelince işte Ay'a gidecek projelerin, bunların finansmanına gelince de bunu direkt TUA yapmayacak. Biz kendi bu 38 milyonluk bütçemizden bunu yapmayacağız diye. E, bir ihtimal içeriden direkt bu projelere özel bir bütçe çıkacak. Onun için 38 milyonu bu bütçeler için kullanmak, e, kullanılıyormuş gibi görmek, buna göre yorumlamak ki sosyal medyada çok gördük, yani pek doğru değil. Ya çok şey de çok görünüyor yani sosyal medyada yani bilip bilmeden konuşanlar da çok güzel, çok şey geliyor. Aynen doğru. abi. Ya herkes biliyor yani. Herkes. E bir de şey var ben şunu anlamıyorum yani o gün chatte bölündü. E, minnet aç mı çıkacağız? E Amerika'da da evsizler var ya da başka ülkelerde. Hindistan'da bir sürü var. Hindistan'da evet, ekonomik olarak çok zor çeken bir ülke. O zaman çıkmasın abi yani hani bir ortada bir devlet projesi olmalı. Yani bir devlet yani. Başka bir hükümet gelse de yarın bir gün. Bu devam etmesi gerekiyor. İşte seçim yatırımı diyenler var. Şu var bu var. Neyse ne. Yani kalkıp da bunu yaptı diye insana oy verecek değil kolay kolay. Ama hiç yapılmamasından daha iyi. Yani şimdi siz baktınız bunu ben yaptım. Tamam programı ben uydurdum. Benim de partimin adı Pijama Partisi. Bana oy verir misiniz? Yani siz verirsiniz belki. Genç adamsınız ama yaşınız yok. <gülüyor> ama halk ne kadar şey yapar ki yani. Hani bu biraz gerekli olan bir projeydi zaten bugünkü Clubhouse şey oldu muhabbet ya birikimleri sonucu zor artık bu noktaya gelmek zorundaydı her şey kesinlikle ya bu bugün başlayan bir şey değil Birikimlerin sonucuydu Evet şu anda ayrılıyoruz dünyadan liftoff yaptık <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> liftoff yaptık abi de şeylerin daha demin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> araba girdim sağ sahaya yine geçenki gibi kafasına yok yok Buraya düşüren buraya giremezler ya. Bura bizim sit alanımız olduğu için girelim vuruyoruz. Geçen girdi işte. <gülüyor> Orası evet. ayrı. Burayı evet, direkt bizim tamam. kontrolümüz olduğu için. Şey abi, oy abi, vermek istiyorum. Dur gelelim özelliksenin. Dur geldim. Heh, evet. 2 gün sonra ben sana oy veririm abi. 2 gün sonra verebiliyorum. Ben kurayım gel ya. Aynen tamam Aynen, güzel evet. olur. 2 gün sonra 18'im gelirim. Harika güzel. Şimdiden doğum günü kutlu olsun. Güzel bir evet, yaşta Okan. 18 yaşını böyle çok... dolu dolu geçirmişsin 18 yaşına kadar. Yani gerçekten çok mutluyum senin adına. Gururluyum açıkçası. Abi hani abin olarak bu yolda <gülüyor> destek vereceğim. Bizde işte bir yandan İstanbul Üniversitesi Uzay şey vardı. Uzay nedir? Roket takım var. Onun Gelmişler şeyleri başladı abi, çalışmaları. Geldi ha çalışmaları başladı. Ben güç takımındayım. İşte kübik uydu yapmaya çalışacağız. 4 kişi varmış. işte paneller falan koyacağız. Bakalım. Çalış... Çok ciddi alıyor arkadaşlar. Tarık mesela, yani bak şu an yazmış hatta, küp sat diye geçiyor. Hı hı. Güzel. Biraz... Onu güzel. Nereye fırlatmayı düşünüyorsunuz abi? Valla yarışmalara katılacaklar sanırım. Ben dışarıdan destek veriyorum onlara, hani olduğu kadar. Anladım. Bugün, Burak abi bugün gördük, tayı Airbus gibi müşteri için iletişim ulusu yapacak. Tabii tabii. Evet. Yani bu çok fazla alanda para getirecek bir proje bunlar. Yani işte kuracağımız fırlatma rampaları, kübikler için başta kurulur. Oradan güzel para gelir. Yani SpaceX 50, 50 milyon dolar atıyor herhalde. Biz mesela kübikleri belki 10-15'i e atarız. Bugün Hayırlısı. açıklanan olan şey abi. Tayı açıkladı. Ee, Savunma Sanayi Başkanlığı açıkladı. Tay birkaç video paylaştı. İşte Arjantin ortaklığıyla bir platform oluşturulacak. Tıpkı işte bizim 5A5 5A var. Uydularını Airbus'a yaptırdığımız gibi bir hazır platform kurulacak. İşte isteyen ülke, isteyen kurum bu platformu kullanarak üstüne kendi sistemlerini ekleyecek. Yani İyonit 2 sistemleri, ıvır zıvır bir uydunun en temel ekipmanlarının olduğu bir platformu Arjantin ortaklığıyla tayı yapacak da aslında isteyen bir kurumu atıyorum ki Endonezya gelecek. İşte diyecek ki ben bir işte televizyon iletişim uydusu yapacağım. Bunun üstüne gerekli üst ekipmanları kendim koyacağım. İşte siz de alt platformu yapın diyecekler. Bak biz bu mu? alt ha? platformun geliştirmesine başladık. Ve şimdi yan getirileri ayırıyoruz. Hadi bakalım. bu ha. bahsettiğimiz Thai ordusu aynı zamanda iki, iki tanesi birden tek e, soyuz vakit ile fırlatılabiliyor. Yani milli programda da şey demişlerdi Tuan'ın yol haritasında işte, e, kendi GPS uydularımızı, GLONASS uydularımızı işte fırlatmayı düşündüğümüzü, e, böyle bir sistem geliştirmeyi düşündüğümüzü söylemişlerdi. Yani bir baktığımız zaman GPS uydularının şu anda yörüngede 24 tane var. 6 tane yedik. Yani 24 uyduğu ayrı ayrı fırlatmaktansa şu anki hali hazırda bir fırlatma sistemimiz olmadığı için ayrı ayrı bir başkalarını fırlattırmaktansa ikişer olarak fırlattırmak, bu altyapıyı kullanarak fırlatmak mantıklı olacaktır. Benim tamirime göre bu uyduların bu altyapının işte platformun geliştirilmesinde bunun etkisi var. Desteklenmesinde, hmm. tayinim beraber. Güzel. İkinci aşama ve yük kaplamalarını bıraktığımıza göre artık biraz birazdan yükseltebiliyoruz. Fırlatılış yeri California mıydı bu NASA'nın tesislerinden mi fırlattınız? Şimdi şöyle, e, Amerika'da birkaç farklı yer var, genelde Florida kullanılıyor yani SpaceX genelde Florida'ya kullanıyor ama California'da Vandenberg fırlatma bölgesi var, oradan da fırlatıyorlar. Hı hı. Ya bu arada mesela Agop'un dediği şey, üniversitelerin doğru düzgün kütüphanesi yok, öncelik uzay mı olmalı bilemiyorum. Yani farklı kavramlar bunlar. Üniversitelerin de kütüphaneleri olmalı ki var aslında artık her şey dijital kütüphane ya. Üniversitelerin bence dijital kütüphaneleri erişim yetkisi olmalı bol bol makaleleri. Kesinlikle. Onun dışında fizik kitaplar tabii her bölümde çok önemli olmayabiliyor yani. indiriyorsun pdf okuyorsun. Her üniversitede kötü bilmiyorum. Mertjesin iyiydi mesela. Ben orada okurken gidiyorduk. E i̇ki şey birden yapılabilmeli yani. Hı hı aynen. Bu arada abi sen biraz önce şey din. Kaliforniya adam flattınız siz. Burası aslında dünyaya benzese de dünya değil ee, bu Aa. oyundaki gezegen. Hatta ayı, iki tane ayı falan var bu gezegenin. Öyle ee, mi? Burada insanlar yaşamıyor, körmünler yaşıyor. Ha kobra dedi de o yüzden. Aynen aynen. Biraz işte alternatif evrende farklı bir ırk yaşıyor böyle. E güzel hayali güzelmiş yani. Aynen aynen. Tamam şimdi yörüngemizi şey yapıyoruz, halka daha da daireselleştiriyoruz. Şu anda oval yörüngedeydik. Oyunun yörünge dinamini çok cidden öğretiyor. Cidden. Ben oynayınca daha büyük konuladım. Şimdi gitgide yörüngeyi büyüteceğiz değil mi? Yani o yarı çapı diyelim, daha çapı diyelim, büyüyecek bizim şeyimizin. Uzak, uzaklaştıracağız aynen. Şimdi buradan biraz daha artıracağız. Ee, en yüksek noktamızı 3 milyon 166 metreden. 3 milyon, 800 e falan, hatta 4 milyon yapalım. Ama şu, bu an, şu an şurada şey, e, hibrit yakıtlı aracımızı çok çok kolay bir şekilde ayak fırlatmak. Hibrit yakıt Aynen. nedir? Yayında da bahsettiğiniz başında ama bilmeyenler olabilir. O... Hibrit abi, e, katı ve e, bizim 3 üç üç çeşit e, roket motorumuz vardı. Sıvı yakıtlar, işte hem yanıcı hem yakıcı sıvıdır. Katı yakıtlar, hem yakıcı hem yakıcı katıdır ve bir arada bulunur. Sıvı da iki ayrı tankta bulunur. Daha sonrasında yanmaz desine getirip orada ateşlenir. Hibrit'te de bir sıvı bir katı bulunur abi. E, diğer yakıtlara göre en güvenli sistemdir hibrit. E, aynı zamanda ucuz bir sistemdir. Onun için bizim ülkemizin sistemidir bana göre. E, burada çalışma mantığı olarak da işte sizin sıvı yakıt tankınızda bulunan yakıt e, katının bulunduğu hazneye doğru gönderilir. Ve bir ateşleme gerçekleşir. İşte ikisi bir arada yanar. Hani hem katı var hem sıvı var. Bu şekilde hibrit bir sistem. E, şu anda deyiniriz. Madem bu şu anda fırlattığımız aracı Delta V firması e, fırlatacak. Delta V abi şu anda dünyada gelişmiş e, en verimli mo hibrit roket motoru tipini geliştiriyor diyebiliriz. Geliştirdikleri roket motoru tipi parafin bazlı hibrit roket motoru. Parafin evet. bildiğimiz bal mı diyebiliriz abi? Bu katı yakıt oluyor abi bizim hibrit roket motorumuzdaki. İşte e, zaten ucuz olmasının sebebi de bu motorun e, bu parafin. İçinde şey var. Nitrojen olması lazım. Parafinin. Bakıyorum. CNH2N artı iki, Aynen. Ee, nitrojen görmüyorum ama hidrojen 2N görüyorum. Kimyayı daha iyi bilenler şey yapabilir. Paraben, paraben de burada ama acaba parafin wax diye geçiyor. Belki yanlış. Parafin wax olarak geçiyor abi. Evet. Bu Parafin mazı hibrit foket motoru abi şu an dünyada bayağı şey olmaya başladı. <gülüyor> Rahabet görmeye başladı. Bu motorun bizzat geliştiricilerinden biri de Arif Karabeyoğlu. Kendisi ha. şu anda Stanford Üniversitesi'nde bunu ekibiyle beraber bir doktor tezi olarak yazıyor. Daha sonrasında ülkeye dönüyor ve savunma sanayi başkanlığı tarafından destek alarak işte Delta V firmasını kuruyor. Burada 2017 yılında başladılar ve 3 yıldır çalışıyorlar. Şu anda 2020 yılında, 4 yıldır çalışıyorlar. 2020 yılında, 3 yıl sonrasında kurulduktan sonra işte uzay sınırını geçtiler, karmağın hattını geçtiler. Şu anda birkaç gün öncesinde bir fırlatma daha yaptılar. Yine sürekli olarak fırlatmalar yapıyorlar. Lansmanın yapıldığı gün yine bir fırlatma yaptılar. Yani Karma hattını geçerek şu anda tamamen veri topluyorlar. Sonra roketlere fırlatıyorlar. Tıpkı Roketsan gibi. Yani Roketsan'dan sonra uzaya çıkan bizim ilk firmamız şey. Delta V firması. Çok bir güzel. Delta V'den diyeceğiz. yetkili ve eski danışanı doğardı bugün Clubhouse'da. Delta V'nin şey değil mi? Tamam. Şimdi e, aya ateşlememizi yaptık ve şimdi aya doğru gidiyoruz. Önce ayın yönügesine gireceğiz. Sonrasında da yörüngesinden çıkarak aracımızı çarptıracağız. Abi adam çılgın bir şey. Stanford'da Aerospace yapmış master. Doktora yine Aerospace. Stanford'da çılgın bir abiye benziyor. Bu dediğimiz parafin bazı. Hibrit motor bulucu. Kaşiflerinden birisi ve dünyanın en gelişmiş tipi. Hibrit'teki. Ne diyorsun? Çok iyi ya. Bu teknoloji hani NASA ile beraber test ediyorlar, onaylıyorlar, hatta Mars'a gidecek bazı sistemlerde bu hybrid, parafin bazı bir motorun kullanılması düşünüyor. Daha sonrasında adam hani yurt dışında olmaktansa ülkeye dönüyor, ülkesine dönüyor ve ya bu teknolojiyi ülkesine kazandırıyor. Bizim şu an ayak çarptıracağımız araçta bu teknolojiyi kullanıyoruz. Çok iyi, yani çok güzel bir ilgi oldu bu. Şimdi e, ayın yönü gözüne girmek için hızımızı düşürüyoruz. Tamam. Şu ay nerede, bir göster bir daha. Aa, direkt arkamızda şu Ha tersten göremiyor muyuz akıyı? Ha ya dur parlak demiş pardon. Niye yayın öyle gidiyor? ya. Hemen şey yapayım dur Yanlış yer açtım. Hani sen ayı düşlüyorsun musun? Ben ayı göremiyorum hani bir yandan. Ha anne anladım ama başta göremedim. Şey ilgisi var. Ambient light boost. Apply edelim. Ha şani mi? Aa şimdi geldi. Evet evet. Karakteri gördük. Yayına parlakta düşük geliyormuş ya. Ona şey fark ettim. Çok düşük geldi. Evet Hiç görünmüyordu. Şani çok güzel. Yani. Aya ne kadar sürede gidiliyor ya? Çok Almıyor olsa gerek zaman. Ya yörüngeye şey göre hayır, de yörünge, değişir. Aynen, itkiye göre, ya gidiş tarzına ve yörüngeye göre değişir. Apollo görevlerinde gidiş üç gün sürüyordu, dönüş de üç gün sürüyordu. Ee, Artemis görevlerinde beş, beş gün sürecek yörüngeye bağlı olarak. Çünkü çok daha e, uzak aya uzak bir yörüngeye oturul, oturulacak. O yüzden, hani şeyde de bu görevde de yani üç ila beş gün arası değişebilir. Anladım. Ya da belki biraz daha uzayabilir, hibritse bağlı olarak. Hibritin evet. işte kaybettiği nokta bu abi. Ee, sıvılar, sıvılar kadar verimli değil. Ama güvenlik açısından ben tercih ettiklerini düşünüyorum. Anladın Kesinlikle ya, öyle abi. Ya. Güvenlikte bir numara diğer motorların olabiliyor ya Sıvılar çok kompleks bir sistem abi. Direkt hani bir sürü mesela Raptor motorunu gösterdik, şeyleri gösterdik. Merlin'i gösterdik. Yani çok karmaşık sistemler. Her yerden her yere borular Mütler, falan geliyor. yakıt kullanılmaz mı? Kullanılır ama bunun geliştirilmesi sıfırdan, ülkemizde geliştirilmesi hmm, biraz zaman alacaktır abi. Çok acı sıfırdan? Aynen, aynen. Bu arada şöyle bir dipnot vereyim abi, bu da çok güzel bir bilgi. 1997 yıl, bir doktora tezi olarak bizim Hacı Mehmet Şahin diye bir abimiz, işte Mars'a ve ötesindeki gezegenlere gidebilecek bir füzyon roket motorunun tasarımını yapmış. Evet. Ve bunu doktora tezi olarak be. yazmış. 1997 çok abi yıl. Müthiş. O dönemin ülkeyi düşünün abi o dönemdeki ülkenin durumunu düşünün. Ya ben yani onu biliyorum. söylüyorum yani bugün adam şey diyor özür dilerim lafını böldüm hemen tabii devam tabii. et. Arkadaş bugün bir adam var Türk Hava katıldı yani haklı da yani şey diyor e Atatürk diyor o devirde bunları söylerken kalkıp da insana şunu dedim ya yani yapamazsa ki o dönem daha kötü. O dönem bilim insanımız yok vesaire ki yapıldı birçok şey engellere rağmen. Hep yarım kaldı ben hiç doğrudan söylemiştim yarım kaldı yarım kaldı yarım kaldı hani şu anda hükümet de değişse başka bir şey de olsa yarım kalmaması gerekiyor sorun burada yani yarım kalmamalı bu bir devlet politikası olmalı abi hani hükümetler gelip değişir Türkiye'de <gülüyor> siz bilmezsiniz devletlerin politikaları değişiyor Türkiye'de hükümet bazlı maalesef yani yurt dışında öyle değil Rusya'da falan hani bir kim gelse gelsin ya da Avrupa'da böyledir. O çok önemli. Mesela bu adam dediğin şartlarda yapmış bunu sonuçta. Nasıl yapmış? Hacı Mehmet evet. abimiz. 97'de Aynen. hatırlıyorum yani çok kötüydü durum o zaman da çok iyi değildi yani. İşte birileri abi başını yukarı kaldırabilmiş, uzaya bakabilmiş, Aynen, bunu evet. düşünebilmiş.